Matematik derslerinde ya da matematik çalışırken büyük ihtimalle size eksi 1'in kare kökünün i'ye eşit demenin yanlış olduğunu söyleyen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Onlara bunun neden yanlış olduğunu sorarsanız size aslında oldukça mantıklı duyulan şu görüşü sunarlar. Size diyecekler ki, tamam hadi eksi 1 ile başlayalım. Ve tanımdan bildiğimiz üzere eksi 1 i çarpı i'ye eşit. Buraya kadar her şey tamam. Sonra da şöyle devam ederler. Eğer buradaki ifadeyi göz önünde bulundurursan, buradaki i'lerin hepsini eksi 1 ile değiştirebiliriz ve bu da doğru. Yani bu şey karekök eksi 1 çarpı karekök eksi 1 ile aynı olacak. Ve sonra da diyecekler ki, karekök fonksiyonlarının temel özelliklerine göre, karekök içinde a çarpı b eşittir karekök içinde a çarpı karekök b. Aynı şekilde tabii karekök a çarpı karekök içinde b de karekök içinde a çarpı b'ye eşittir. Şimdi bu özellikten yola çıkarak söyleyebiliriz ki buradaki ifade eksi -1 çarpı eksi -1'in karekökü ile aynı şey. Eğer bu iki terimin çarpımının karekökünü alırsam bu şuradaki köklü ifadenin çarpımı ile aynı şey demektir. Yani buradaki kuralı tersten uyguluyorum. Burada çarpımın karekökünü alıyorum ki bu ifade burada sağ tarafta bilindiği üzere eksi 1 çarpı eksi 1 1'dir. Yani bu ifade 1'in karekökü olarak da yazılabilir. Ve bir'in karekökü de temel kurallardan da bilindiği gibi 1'e eşit olur. Bazılarının bu eşitliğin yanlış olduğunu söylemelerinin sebebi bu, eksi -1, 1'e eşit olamaz ve bundan dolayı burada yaptığımız yerine koyma işlemini yapamayız. Bunun üzerine sizin görmeniz ya da cevap vermeniz gereken nokta ise, buradaki hatalı adımın yerine koyma işlemi olmadığı. Evet, eksi 1'in 1'e eşit olmadığı doğru, ama hatalı adım bu değil. Buradaki hatalı adım, a ve b'nin negatif olduğu durumlarda bu ifadeyi kullanmak. a ve b'nin negatif olduğu durumlarda bu kural geçerliliğini yitirir. Yani bu özellik verildiğinde a ve b aynı anda negatif olamaz. Size bu özellik verildiğinde genellikle yanına bazı küçük notlar eklenir. Konuyu ilk öğrendiğinizde bu notlar size önemsizmiş gibi gelebilir ama bu kuralın yanında genellikle a ve b büyük eşittir 0 gibi ifadeler vardır. Bu durumda a ve b'nin verilen değerleri için kural doğru olur. Ama a ve b 0'dan küçükse bu kuralı kullanmak yanlıştır. Videonun başında size i eşittir karekök eksi 1 eşitliğinin yanlış olduğunu söyleyenlerin nerede yanıldığını gösterdim. Bunu söylerken tabii bir yandan da karekök alırken biraz da dikkatli olmanız gerektiğine eklemek hatırlatmak istiyorum. Mesela karekök 4, kökün içinden artı 2 olarak çıkar. Ama bildiğiniz gibi 4'ün bir diğer kökü de eksi 2'dir. Eksi 2 de 4'ün köküdür. 4'ü eksi 2 çarpı eksi 2 olarak da yazabilirsiniz. Ama buradaki karekök sembolü temel karekök anlamına gelir. Yani sadece reel sayılarla uğraştığımız anlamına gelir. Sanal veya karmaşık sayılarla değil. Diğer bir deyişle pozitif kökü kullanıyoruz da denilebilir. 4'ün iki tane kökü vardır. 2 ve eksi 2. Ama burada temel karekök işaretini gördüğünüz için 4'ün temel karekökü 2'dir. Yani negatif sayıların karekökünü almak istediğinizde veya karmaşık ve sanal sayılarla uğraştığınızda yapmanız gereken şey buradaki ifadenin tanımını genişletmek. Eğer bir negatif sayının karekökünü alıyorsanız, aklınızda tutmanız gereken şey şu. Bu sembol artık temel karekök alma fonksiyonunu temsil etmiyor. Temel karmaşık karekök alma işlemini temsil ediyor. Bu durumda bu işlem karmaşık girdiler veya karmaşık tanım kümelerini bulma işlevini görüyor. Aynı şekilde bu işlemden sanal veya karmaşık çıktılar da elde ediliyor tabii ki. Ve bu çıktıları görüntü kümesi olarak da adlandırabilirsiniz hatırlıyorsanız. Bu söylediklerimden yola çıkarak eksi x'in karekökünü alırsak sonuç i çarpı karekök içinde x olur. Konuyu netleştireyim çünkü az önce size a ve b negatifse bu kuralı kullanmanın yanlış olduğunu söyledim, değil mi? Bu ifade sadece x büyük eşittir 0 olduğunda doğru olur. Yani x büyük eşit 0 olduğunda x negatif bir sayı veya 0 olur ve bu yüzden de bu kuralı uygulayabiliriz. Eğer x 0'dan küçük olursa buradaki kural geçersiz olur ve yanlış bir eşitlik kurmuş oluruz. Bu açıdan bakınca, diyebilirsiniz ki, şimdi i, eksi 1'in kare kökü ve bu sembolle temel karmaşık kare kök almanın sembolü ise, bu ifadeyi kare kök içerisinde eksi 1 çarpı kare kök içerisinde x olarak da yazabiliriz. Bu mantığı savunan insanların, i, kare kök içerisinde eksi 1'e eşit olamaz demelerindeki temel yanlışlık, bu özelliğin, a ve b'nin ikisinin de negatif olduğu durumlarda kullanılması ve bu kullanımın sonucu da tartışmasız bir şekilde yanlış sonuçlar verir. Ama temel karekök almanın tanımını genişletir. negatif ve sanal sayıları da tanım kümesine eklerseniz bunu yapabilirsiniz. x'in karekökü eşittir x'in karekökü çarpı eksi 1'in karekökü. Ya da eksi x'in temel karekökü, burada kelimelerin seçimi önemli. eksi 1'in karekökü çarpı karekök x'e eşittir. Bu durum, x büyük eşittir 0 olduğunda geçerli. Neyse, kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bunun pozitif olmayan bir sayı olduğu açık. Yani negatif bir sayı.